Sen susunca karışır içim, tükenir aşkım sensiz gül. Sen açınca çözülür içim, yaşarım aşkı senle gül. Sensiz olunca sen olmasan ben sonarım gün beyaz gün açarım sen olmasan ben sonarım gün beyaz gün açarım yeni niyaz yürüyeyim ne yeni gün yanımda kal, sevgimi al, sakla koynunda, dokunmasın kimse ona, sen olmazsan ben sorarım, gün yaz gün geçerim.